Öncelikle bir şeyler konuşmak istiyorum beyler bayanlar ee, buradan tüm herkese selam olsun depremde ölenlere rahmet sağ kalanlara da geçmiş olsun yine buradan Özgürle Çetin'in amına koyuyorum onların da annesine selam olsun iyi günler.